Arkadaşlarım selamlar ben İsmail hocanız SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Hepiniz hoşgeldiniz AYT Matematik 2023 kampında TÜREV'in 9. videosundayız Arkadaşlarım artık kampımıza da sona doğru yavaş yavaş yaklaşmış oluyoruz Maksimum minimum problemlerini işleyeceğiz bugün Konu olarak TÜREV'in 9. videosunda Ve sevgili arkadaşlarım birbirinden güzel Derleyip toparlayan ve konuyu konunun özünü tam olarak sizlere aktarabilen sorular çözeceğiz videoda ve mutlak surette çok ama çok dikkatli dinleyin çünkü pür dikkat çözeceğim soruları ve olabildiğince açıklayıcı çözeceğim. Hazırsanız videoya başlayabiliriz. Hadi geçelim birlikte dersimize. Bakın öncelikle maksimum minimum problemlerinde. Biz şurada aldığımız notu iyi bileceğiz. Problem içerisinde verilen değerler tek değişkenli bir fonksiyon olarak yazılmalı. Yani sen burada hani mat 1'de yani TYT matematikte problemleri çözerken bir denklem oluşturuyoruz ya işte burada da bir fonksiyon oluşturacağız. İşte neyin fonksiyonu? Örnek veriyorum taksimetre fonksiyonu veya bir alan fonksiyonu veya bir uzunluk fonksiyonu. Mutlak surette bir fonksiyon oluş oluşturacağız ve bu fonksiyon tek değişkenli bir fonksiyon olmak zorunda. Bunu sakın ha sakın unutma. Tek değişkene ihtiyacımız var. Eğer birden fazla değişken uygularsan işte o zaman sen o fonksiyonu yazamazsın. Türev alırken sıkıntılar ortaya çıkar. Türevini alırken zaten alamayacaksın türevini. İki değişkenli üç değişkenli fonksiyonların türevini ben sana göstermedim. Dolayısıyla türevini de alamayacaksın ve böylelikle soruyu çözemeyeceksin. Bunlar ne kadar zor sorular diyeceksin. Aslına bakarsan fonksiyon yazdıktan sonra asıl iş burada fonksiyonu yazmak. Çünkü fonksiyonu yazdıktan sonra bütün işimiz yukarıdaki konuyla çözülüyor. Yani ekstra bu noktalarla çözülüyor sevgili arkadaşlarım. Problemin sonunda sorulan bir çokluğun en büyük ya da en küçük değeri türev yardımıyla bulunur. Bir fonksiyon türevinin tek katlı köklere bize fonksiyonun en büyük veya en küçük değerini veriyordu. Yukarıda da işlemiştik bunların maksimumları minimumları. Şimdi 114. örneğimize gelin beraber bir bakalım. Bunların TYT matematikle ilişkisini de anlamaya çalışalım. ABC'de bir dikdörtgen olarak verilmiş bakın burada abx birinmiş burası ve bc'de sevgili arkadaşlarım 9-x yani ben şuraya 9-x yazabilirim abc'de dikdörtgeninin alanı en çok kaçtır diye sorulmuş yani en çoktan kastını arkadaşlar şu alan nedir alan fonksiyonunu yazalım hadi ax fonksiyonu x ile 9-x'in çarpımıdır değil mi bu bize alanı verir yani arkadaşlarım 9x-x kareyi verir ve işte bu alan fonksiyonunun alabileceği aslında bakarsanız maksimum değer soruluyor bize Pekala bu fonksiyonun artık maksimum değeri isteniyorsa tabi ki biz bunu türev yardımıyla buluyorduk. Bunun türevini alırsanız 9 eksi 2x yapar. Sıfıra eşitlerseniz 2x eşittir 9 gelecektir. Ve x buradan 4 buçuk yani 9 bölü 2 gelir. Pekala x 9 bölü 2 olduğunda hatta bunu da daha iyi anlamanız için şöyle gösterelim isterseniz. 9 bölü 2 bizim kökümüz türevini 0'a eşitlemiştik. Daha sonrasında artı değil özür dilerim eksi ve artı diyoruz çünkü eksiyle başlamış burada. Burada artan burada azalan olduğuna göre burada bir maksimum vardır diyoruz bakın tepe yapmış burada bir maksimum vardır demek ki 9 bölü 2 için maksimum değerini alacak ama tek değer çıkıyorsa zaten karşımıza o size sorunu sorduğu değerdir vakit kazanmak için bunu direkt tek bir tane değer bulduysanız direkt yapıştırabilirsiniz demek ki x gördüğümüz yere 9 bölü 2 yazdığımız takdirde alan maksimum çıkacak hadi yazalım alan fonksiyonunda 9 bölü 2 çarpı 9 eksi 9 bölü 2 o da 9 bölü 2 yapar yani benim cevabım 81 bunu 4 birim kare olacakmış arkadaşlarım cevabımız. Şimdi bunu da tyt ile olan ilişkisini anlayalım demiştim ya. Bakın bir tane sayımız x öteki 9 eksi x. Bu ikisinin toplamı sevgili arkadaşlarım sabit bir sayıya eşittir yani 9'a eşittir. Ve artık şunu biliyorsun sen tyt'de Toplamları sabit olan iki sayının çarpımlarının maksimum değerini bulabilmek için sayıları olabildiğince yakın seçiyorduk birbirine. Yani eğer mümkün varsa birbirine eşit seçiyorduk. Eğer ki toplamları 9 olan sayı birbirine eşit seçersen birisi 9 bölü 2'dir öteki de 9 bölü 2'dir. Yani kısa kenarda uzun kenarda 9 bölü 2. O halde artık ben şunu da söyleyebilirim ki bizim bir dikdörtgenimiz varsa ve bu dikdörtgenin alanının maksimum olmasını istiyorsak o dikdörtgeni kare olarak seçmemiz gerekiyor. Aslına bakarsanız bu dikdörtgenin alanının çok olması için bu dikdörtgenin bir kare olması gerekiyormuş da diyebiliriz. Bunların hepsi de önemli bilgiler. Hepsi değerli bilgiler. Dolayısıyla aklına yazmanın da fayda var. 115. örnek. AB reel sayı pozitif reel sayı. A artı B 14 olduğuna göre. A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer sorulmuş. Bakın sevgili arkadaşlarım. Burada yine aynı mat bir mantığıyla. tyt mantığıyla çözebiliriz ama. Biz yine de şu şekilde çözelim. A artı B. maviyle yazalım. A artı B eşittir. 14 ise. Burada B kaçtır? Tabii ki 14 eksi A'dır. B'yi yalnız bıraktım. Şimdi benden A çarpı B istenmişti. Ve ben artık buradaki B'nin aslında 14 eksi A olduğunu biliyorum. Dolayısıyla A çarpı B gördüğüm yere 14 eksi A yazdım. Yani aslında bakarsanız 14 A eksi A karenin bizden maksimum değeri isteniyor. Üstteki sorunun aynısı oldu artık. O halde ben bunun türevini alacağım. Ve diyeceğim ki 14 Eksi 2A eşittir 0 diyeceğim. Buradan A kaç gelecek arkadaşlar? 7 gelecek. Demek ki A'nın 7 olması gerekiyormuş. A 7 ise B de 7'dir. A kere B kaç olur o halde? 49'un ta kendisi olur. Yine TET mantalitesiyle toplamları sabit olan iki sayının maksimum çarpımlarının çok olması için, maksimum olabilmesi için iki sayıyı da birbirine yakın. Yani ikisini de birbirine eşit seçmek gerekiyor. Direkt 7 kere 7'den de 49 cevabını verebilirdiniz. Hiç türeve bakmadan. Ama tabi. Bu durum bu sorular için geçerli. 116. örneğimize bakalım mesela. 4 x 16 doğrusu üzerindeki hangi noktanın koordinatları çarpımı en küçük olur diye sorulmuş. Mesela ben bu noktanın absesini A ve ordinatına B dersem. Aslına bakarsanız absesini A seçtik ya. A'ya karşı gelen nokta ne olacaktır? 4a-16 olacaktır. Çünkü yerine yazmamız gerekiyor. Ve ne demişti bizden? Koordinatları çarpımı en küçük olur. Şimdi koordinatları yani ile ordinatının çarpımından bahsediyor. a ile 4a eksi 16'yı çarp demiş ve bunun en küçük değeri isteniyor. Şimdi öncelikle a'yı içeri bir dağıtalım isterseniz. 4a kare eksi 16a yapar. Bunun en küçük değeri isteniyorsa tabii ki türevini alacağız. Yani 8a eksi 16 diyeceğiz ve sıfır eşitleyeceğiz. a buradan kaç gelecek? 2. Demek ki a 2 olunca bu fonksiyonun e, koordinatları çarpımı en küçük oluyormuş. E bu fonksiyonun koordinatları a'ya 4a eksi 16'ydı. Yani burası 2 olacak. Burası da 8'den 16'yı çıkarırsanız eksi 8 olacak. Bu ikisini çarparsanız eksi 16 bize cevabı verecek diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu arada zaten hangi noktanın diye sorulmuştu. Bu noktamız 2 eksi 8 noktası da diyebiliriz tabii ki. Yani cevap olarak 2 eksi 8 Koordinatları en az, çarpımı en az kaç olur diye sorulmuş olsaydı da o zaman 16 diyecektik ama burada cevabımız 2 eksi 8 sevgili arkadaşlar. 117. sayfa e, sorumuza doğru geçtik. x kare eksi m kare eksi 4 x artı 8 m artı 4 eşit 0 denkleminin kökleri neymiş x1 ve x2. Şimdi buna göre diyor kökler toplamı yani x1 artı x2 ile kökler çarpımının toplamı bunun alabileceği en küçük değer. Şimdi arkadaşlarım kökler toplamı dediğimiz şey eksi b bölü a'ydı. Buradaki eksi b bölü a'mız ise m kare eksi 4 bölü a kaç? 1. Dolayısıyla bunu yazmıyorum. Artı kökler çarpımımızda 8m artı 4 bölü 1. E, 1'i yazmayıp yine 8m artı 4 olacak. Burayı biraz düzenlerseniz m kare artı 8m eksi 4 artı 4 birbirini götürecektir. İşte bu ifadenin sevgili arkadaşlarım bizden neyi sorulmuş? En küçük değeri sorulmuş. O halde ben bunun türevini alacağım. Alalım 2m artı 8 yapar. Eşittir 0 derseniz türevi sıfıra eşit ediniz. M kaç geldi? Eksi ta kendisi geldi. Pekala. M sayısı eksi 4 ise demek ki m'nin eksi 4 olması gerekiyormuş ki biz şu toplamın en küçük değerini bulalım. O zaman ben bu m değerini alacağım ve şurada yerine yazacağım. M kare yani eksi 4'ün karesi 16. 8 kere eksi 4 de eksi 32 yapar. 16 eksi 32 kaç yapar? Eksi 16 yapar. Bu da bize cevabı verir. 118. sorumuz abc'de bir dikdörtgen ve hg cg'ye dikmiş arkadaşlar ab'nin 20 cm olduğunu biliyoruz bakın şuranın tamamı 20 cm buradan buraya kadar 20 cm ad ise 12 ymiş. yani şu kısımda 12 pekala yukarıda verilenlere göre ahg üçgeninin alanını maksimum yapan ag uzunluğu ahg üçgeni neresi arkadaşlar bakın şurası bu üçgenin alanının maksimum olmasını istiyoruz. Ve AG uzunluğunun kaç olması gerekiyor diye soruluyor. Burasına x olsun diyelim. Tamam. AG uzunluğuna biz x diyelim. Burası x ise AB'nin tamamı 20 idi. Doğal olarak burası 20-x olacaktır. Ve gelin şuraya da y diyelim. Burası y ise burası da 12-y'dir dedik artık. Pekala. Şimdi sevgili arkadaşlar. Tabi burası 12-y ve burası y iken. Yani burası 12 iken burası da 12'dir diyebilirim. Şimdi bu üçgen üzerinde ben şuradaki açıyı alfa dersem, şuradaki açıya beta dersem alfa ile betanın toplamının 90 olması gerektiğini bilirim. Çünkü alfa beta 90 üçgeni var burada. O halde bakın burası alfa burası 90 ise buraya da beta kalacaktır. Burası betaysa tabi ki burası da alfa olacaktır. Şimdi bu iki, iki üçgende bir benzerlik yapalım. Şöyle diyelim şuradaki alfa derecelik açının tanjantına bakalım. Karşı bölü komşu yani 20x bölü 12 Eşittir diyorum. Buradaki alfanın tanjantını Y bölü x. O, o halde burası Y bölü x'e eşittir dedik. Şimdi ise Şunu yapacağım. İçler dışlar çarpımında 12y eşittir 20x Eksi x kare diyeceğim. Ve Buradan y'yi yalnız bıraktım 20x eksi x kare bölü 12 dedim sevgili arkadaşlar. Şimdi Neden bunu yalnız bıraktım? Çünkü Benden istenen şey şu aslında. Buradaki Yeşil üçgenin AHG üçgeninin Alanı istenmişti ya ax nedir arkadaşlarım x çarpı y'dir yalnız bir dakika ne demiştik konunun başında tek değişken kullanacağız ama burada x'e bağlı bir fonksiyon içerisinde hala y var o halde artık bu y'den kurtulma zamanı nasıl kurtulacağım çünkü burada y'yi bulmuştum y'yi gördüğüm yere 20x eksi x kare bölü 12 yazacağım yani sevgili arkadaşlar x çarpı 20x eksi x kare bölü 12 dedim hatta bunu da x'i içeri dağıtırsanız sevgili arkadaşlarım 20x kare eksi x küp Bölü 12 olacak. İşte alan fonksiyonu bu. Artık ben bu fonksiyonun türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Hadi alalım türevini. 40x eksi 3x kare bölü 12 yapar bunun türevi sıfıra eşitlerseniz alt taraftan kök gelmeyecek zaten üst tarafı sıfıra eşitlemek yeterli. Bunun için de x parantezinde 40 eksi 3x yazdım eşitledim sıfıra. X sıfır olamaz arkadaşlar bir uzunlukta o zaman üçgen oluşmaz. Demek ki X kaçmış? 40-3X'in köküymüş. Buranın kökü kaçtır? Tabii ki 40 bölü 3'tür arkadaşlar. Yani X'in 40 bölü 3 olması gerekiyor. AG uzunluğu kaç santimetredir demiş. İşte zaten karşımıza çıktı X sorulmuştu. Biz de X'i 40 bölü 3 bulduk sevgili gençler. Evet gayet hoş bir soruydu. Devam ediyorum 119. sorumuzla Bakın bu da çok güzel bir soru. Beğenerek yazdığım bir soru. Dolayısıyla dikkatli dinlemende fayda var bence. Aşağıda yere dik yürülmüş bir duvara yaslanmış olan merdiven gösterilmiş. BC uzunluğunun yani şu kısmın 1 metre olduğu dile getiriliyor. Ve AC uzunluğu da 3 metreymiş. Bakın şurası da 3 metreymiş arkadaşlar. Burada bir dik üçgen olduğunu görüyorsunuz. Zaten dikliği de vermişiz. Merdivenin AB doğru parçası biçimindeki bölümünün üzerindeki bir noktanın duvara olan uzaklığı X birim. Ve yere olan uzaklığı da y birilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım şundan bahsediyoruz bakın. Şunun üzerinden bir nokta seçtim. Ve bu noktanın duvara olan uzaklığından bahsediyor. Şurası sevgili arkadaşlarım kaç birilmiş X ve yere olan uzaklığı da y birilmiş. Şimdi yere olan uzaklığı aslında şurası ya. Burası aslında bakarsanız şuraya da eşittir. Burası da y'ymiş arkadaşlar. Dolayısıyla şurayı siliyorum şimdi. Pekala. Burası x burası y. Bunda bir sıkıntımız var mı? Yoktur herhalde. Peki. Şimdi burası y ise şurası nedir arkadaşlarım 3 eksi y midir? Burası x burası da 1'di. Şimdi tepedeki açıyı yine kontrol altına alalım. Bakın şuraya ben alfa diyeceğim. Tepedeki açı alfa ise bu alfa'nın tanjantı nedir arkadaşlarım? 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3. Eşittir diyorum. Başka ben nasıl tanjant bulabilirim? X'i 3 eksi y'ye bölerim yani karşı bölü komşu. Buradaki alfa'nın buradaki alfa'nın Başka bir şekilde tanjantı bulmak istersem yine karşı bölü komşudan x eksi 3 bölü y'dir. x eksi 3 eksi y özür dilerim. Evet şimdi içler dışlar zamanı geldi gibi. 3x eşittir 3 eksi y. Buradan y eşittir 3 eksi 3x diyebilirim. Pekala şimdi bakın. Y'nin ne olması gerektiğini elde ettik. Bunu elde ettikten sonra artık y'yi biliyorum ya. Bize x çarpı y'nin en büyük değeri sorulmuştu. Artık x çarpı y fonksiyonunun ben x'e göre türevini alabilmem için y gördüğüm yere x'li bir değişken yazmam gerekiyor. Yani artık bu da ne olacaktır? x çarpı 3 eksi 3x olacaktır. İçeri dağıtırsanız 3x eksi 3x kare yapar. İşte bunun en büyük değeri sorulduğuna göre türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim artık. Hadi alalım türevi. 3 eksi 6x yapar. Eşitlediğimiz sıfıra x kaç geldi? 1 bölü 2 geldi. x'in 1 bölü 2 olması durumunda x çarpı y en büyük değerini alıyormuş. O halde arkadaşlarım x gördüğünüz yere tabii ki 1 bölü 2 yazacağız. Nerede? Ee, alan fonksiyonu pardon özür dilerim x çarpı y'de. Peki x çarpı y neresiydi? İşte arkadaşlarım şurası. Bakın x çarpı y'ye eşitti. Pekala x'imiz 1 bölü 2'ydi çarpı. 3 eksi 3 bölü 2. Çünkü 3 kere 1 bölü 2 var burada. 3'ten 3 bölü 2'yi çıkarırsanız yine 3 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 ile 3 2'nin çarpımı bize cevabı verecekmiş. Yani cevabımız 3 bölü 4 olacak sevgili arkadaşlar. Doğru cevap buydu diyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. ve 154. sayfamızı bitirmiş oluyoruz. Şöyle sayfamıza da uzaktan bakalım. İnşallah senin de sayfam böyle dolu doludur. Renkli renklidir. 100, e, 155. sayfamıza doğru geçiyoruz. 185 diyecektim az daha. Örnek 120. X liraya bir ürün aldığınızı düşünün. Ve bu ürünü eksi x kare artı 21 x liraya sattınız. Buna göre bu ürünü satışından elde edilen kar en çok kaçtırdır? Şimdi gelin sizle beraber bir kar fonksiyonu bulalım ve buna kar x diyelim. Kârı nasıl bulursunuz? Ürünü sattığınız fiyattan aldığınız fiyatı çıkarırsınız. Yani şundan x'i çıkaracağız. Hadi çıkaralım. Eksi x kare. Bakın 21 xten x'i çıkarırsanız artı 20x yapacaktır. İşte size kar fonksiyonu. Şimdi ben bunun maksimum değerini bulabilmek için ne yapacağım? Karın türevini alacağım. Kar türev x eşittir. Ne olur? Eksi 2x artı 20 olur. Eşit dedim sıfıra x kaç gelir? Tabii ki 10 yani karın maksimum olabilmesi için ben ürünü 10 liraya almam gerekiyormuş. Pekala kar ne kadardır diye soruluyor. Karı nasıl bulacağız? Kar fonksiyonu da yerine yazacağız. Pekala yazalım hadi. Eksi 10 bunun karesi artı 20 kere 10 dediniz. Şurası eksi 100 geldi. Hayır hocam eksi 10'un karesi yok mu? Yok. Çünkü 10'un karesinin eksilisi var parantez içerisinde değil. Artı 20 kere da 200 yapar. Toplarsanız karın maksimum olanını bulursunuz. Maksimum kar burada 100 liradır sevgili gençler. 121. örnek. 2x artı 6'nın kare kökü fonksiyonunun 1'e 0 noktasına en yakın uzaklığı kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 2x artı 6'nın kare kökü fonksiyonunu, kökü nedir? Bunu sıfır eşitleyen değer. Tabii ki arkadaşlarım. Tabii görsel için önemli bu. Yoksa e, görsel olmadan yapabiliriz ama görseli çizerseniz hata yapma riskiniz çok çok azalır. Bunun kökü -3 olduğu için -3'ü gösterdiniz. Şimdi kareköklü bir ifade hiçbir zaman negatif olamayacağı için x ekseninin altında herhangi bir görüntüye ulaşamayacağız maalesef. Maalesef neyse ulaşamayacağız ve sevgili arkadaşlarım bizim fonksiyonumuz artan bir fonksiyon olduğu için de şöyle bir yani parabolün yana yatırılmış ama x ekseninin altındaki parçası silinmiş gibi bir grafik çıkacak karşımıza. Şimdi 1 e 0 noktası da sevgili arkadaşlarım 1 e 0 noktası şurası. A ve burası birbirimi unutmayın. En yakın uzaklığı. Şimdi yaklaşık olarak en yakın nokta demiş ya. Yani şuralarda bir yerde falan desek biz. En yakın noktası. Tamam hadi şöyle gösterelim. Şöyle şuralarda bir yerde falan diyelim. Ve ben buradaki noktanın apsisini bilmediğim için. Hani göz kararı karar veriyorsunuz buna. Şöyle bir teğet tattığınız örnek veriyorum. Bu t'ye en yakın nokta neresidir? A aşağı yukarı buralardır. Pekala. Bu noktanın apsisine de ne diyelim? Küçük a diyelim. Şimdi şurası 1'di ya. Şuradaki uzunluk nedir 1'den A'ya kadar? 1-A'dır. Bakın burası 1-A. Pekala. Peki ben A'yı yerine yazarsam nereyi bulurum? Şuradaki uzunluğu bulurum değil mi? Nerede yerine yazarsam? Fonksiyonda. O halde fonksiyonda yerine yazarsanız buradaki uzunlukta ne gelecektir? Karekök içerisinde 2A artı 6 gelecektir. Peki. Şimdi en yakın uzaklığı kaç birimdirmiş ya. En yakın uzaklığı neresi olmuş olur? Şurası. Ben bunu nasıl bulurum? Tabii ki Pisagor'dan. O halde 1 eksi a'nın karesini alacaksınız, 1 eksi 2a artı a kare biçiminde. Artı, şunun da karesini alacaksınız, 2a artı 6. Dik kenarların karesini aldığım, e, ka topladığım, topladıktan sonra karekök içerisini alırsam, bu bize nereyi verir? En yakın uzaklığı, yani şurayı, hipotenüsü verir. İçeride eksi 2a ve artı 2a var, yani içerisi aslında bakarsanız a kare artı 7 ymiş. Bunun karekökü, işte bu fonksiyonun sevgili arkadaşlarım en yakın noktası de demişti ya bize. Bunun ben türevini alacağım, sıfıra eşitleyeceğim ki yakın olsun. Pekala. Bunun türevini nasıl alıyorduk? İçinin türevi 2a bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi a kare artı 7'nin nin karekök. Bunu sıfıra eşitliyoruz. İkiler gitti. E, bunun sıfıra eşitlenmesi demek sadece ama sadece üst taraftan kök geldiği için a'nın sıfır olması demek. Yani arkadaşlarım şurada a dediğimiz nokta aslına bakarsanız sıfır noktasıymış, orijinmiş. O halde sevgili arkadaşlarım a'nın sıfır olması gerekiyor dedik. A sıfır olacaksa en yakın uzaklık ne olacaktır? 0'ı şurada yerine yazarsanız kök yedinin ta kendisi gelecektir diyebiliriz. Örnek 122. Yukarıda fx eşittir 4 bölü x fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Bakın 4 bölü x'in grafiği bu. Buna göre fx'in orijine en yakın olan noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi fx'in orijine en yakın olan noktası aşağı yukarı şuralarda bir yerdedir desek. Orijinde burası. İşte en yakın mesafe bu. Ve diyor ki... Orijine olan uzaklığı kaç birimdir diye sormuş. Yani bu uzunluk soruluyor bize. Yukarıdaki sorunun aynı mantığıyla diyeceğim ki ben şuranın absesi kardeşim A olsun diyeceğim. Peki burası da orijine olduğu için artık buranın mesafesi kaçtır? A birimdir. A'yı yerine yazarsam da şu kısımdaki uzunluğu bulurum. Bu da 4 bölü A'yı verir bana. Hipotenüsü bulabilmek için yani şurayı yine Pisagor yapacağım. Peki yapalım Pisagor'u. A'nın karesi A kare. Daha sonrasında 4 bölü A'nın karesi 16 bölü A kare. Karelerini topladık. Kare kökünü alırsanız buradaki mesafeyi bulursunuz. Pekala. Bunu da şunu da şunu çarpıp üzerine 16 ya ekleyerek yazalım isterseniz. A üzeri 4 artı 16 bölüm. Ne diyoruz? A kare diyoruz. da kare kökü var. Daha sonrasında bunun türevini almak için ne yapıyorum arkadaşlarım? İçinin türevi. İçinin türevi alınırken de dikkat edin. Bölümün türevini alacağız. Bölüm türevi alacağız. Aslına bakarsanız. Şöyle bir düşünmek istiyorum. Şöyle yapsanız daha... Kolay olabilir. Şunu hiç yazmayalım. Yani bileşik kesir gibi dönüştürerek yazmayalım arkadaşlar. Direkt bunun türevini alalım. İçinin türevi 2a Bakın şuradaki 16 bölü a kare var ya Bunu 16 çarpı a üzeri eksi 2 biçiminde yazarsanız türevini daha kolay alırsınız. 2a artı Şunun türevi nedir artık? Eksi 32 Eksi 32 a üzeri eksi 3 Doğru mu? Bölü 2 çarpı fonksiyonu kendisi bla. bla. Eşittir 0 dedik. Şimdi neden buraya blabla bla dedim? Çünkü alt kısmından kök gelmeyecek. Benim köküm sadece üst taraftan gelecek. O halde yazıyorum 2a eksi 32 bölü a küp yazdım. Eşittir 0 dedim. Sadece üst tarafı 0 eşitliyorum. Artık bununla bunu çarpıp üzerine eksi ekleyebiliriz. 2 çarpı a üzeri 4 eksi 32. Bölü a küp eşittir 0 derseniz. Yine kök sadece üst taraftan geleceği için. A üzeri 4'ün 16 olması gerekiyor. Yani burada A'nın demek ki 2 olması şartmış. A 2 olmalıymış. Ne demiş bize? En yakın uzaklığı kaç birimdir Kardeşim bak burası 2 ise Şurası 2 ise Şöyle siyahla yazalım. E demek ki 4 bölü 2'den burası da 2. E 2'ye 2 ise burası nedir? 2 kök 2'nin ta kendisidir. Çünkü burası dik üçgendi. Cevabımız 2 kök 2'ymiş sevgili gençler. Böylelikle 155. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Ve geçiyoruz sağ sütundaki 123. soruya. Aşağıda projesi çizilen ofisin çevresi 60 metreymiş arkadaşlar. Pekala çalışma alanının, e, e, çalışma alanının alanı en çok olabilmesi için A kaç metre olmalıdır diye soruluyor. Şimdi ben çevrenin 60 metre olduğunu biliyorum ve şu kısımda bu kısmın 5A olduğunu biliyorsam demek ki buranın karşı tarafı da sevgili arkadaşlarım 5A olacak. Pekala burası 5A, burası 5A. Şurası A ise tabi ki bunun tam karşısı yani sevgili arkadaşlarım bunu buradan böldüm. Ve tam olarak karşısı ne olmuş oldu? Yine A olmuş oldu. E gelin şu kısma Y diyelim bu kısımda Y olsun. Şimdi gençler burada 5A 5A daha 10A yapar. A daha 2A yapar. Topladığınız 12A artı 2 tane Y eşittir 60 gelir. Çevresi 60'tır. 2'ye bölersiniz bunu. 6a artı y'nin 30 olması gerektiğini ve buradan y'nin 30-6a olması gerektiğini anlayabiliriz. Böylelikle artık buradaki y gördüğümüz yeri silip ben buraya 30-6a diye rahatlıkla yazabilirim. Ve tabii ki şuradaki y dediğimiz yerde ne olacak arkadaşlar? Yine 30-6a olacak. Bakın bizden istenen çalışma alanının en çok olabilmesi. Çalışma alanı dediğimiz yer şu kısım ve bu kısmın Alanının maksimum olabilmesi için kenarlarını çarpacağız ve alan fonksiyonunu yazacağız. Böylelikle alan fonksiyonumuz ax eşittir. Bakın şu kenar 3a idi. Hatta e, fonksiyonumuz a'ya bağlı olacağı için buraya ax değil aa yazmamız gerekiyor bizim. Alanımız ise alan fonksiyonumuz ise 3a çarpı 30-6a'dır. İçeri dağıtırsanız bunu 90a eksi... 18a kare yapacaktır. İşte bu alan fonksiyonumuz. Alan fonksiyonunun maksimum olanını bulabilmek için türevini alacağım ve 0'a eşitleyeceğim. Böylelikle 90 eksi 36a eşittir 0 deriz. Türevini aldım 0'a eşitledim. Buradan 36a eşittir 90 yapar. Her iki tarafı 6'ya bölerseniz 6a eşittir 15 yapar. Ve a eşittir sevgili arkadaşlarım buradan ne gelir? 15 bölü 6 yani her iki tarafı 3'e bölerseniz... 5 bölü 2 gelecektir. Yani 2.5 Ne demişti? A kaç olmalıdır? Demek ki A'nın 2.5 olması gerekiyormuş. Yani 5 bölü 2 olması gerekiyormuş diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bu kadar basit. Ve 124. Aynı zamanda bu videonun son konu, son sorusu. Bir sonraki pardon aynen öyleymiş tamam. Ben hala daha ne diyeceğiz zannettim. Burası sevgili arkadaşlarım son sorumuz. Bir sonraki videoda iki tane sayfa işleyeceğiz ve bunlardan iki yani 100 kaçıncı 157. sayfa, 156. sayfa sizin işte özel bir sayfa. Burada türevden fonksiyona ve türevden ikinci türeve geçişlerin kolaylığını göreceğiz. Nasıl kolay geçirebilir? Bunları anlatacağız ve sizle beraber 4 tane grafik çizeceğiz ilk kısımda. Aklınızda bulunsun o videoyu kesinlikle kaçırmayın. 124. örnek. Yukarıda OABC dikdörtgeninin B köşesi D doğrusunun üzerindeymiş. Yani şurada Buna göre o ABC dikdörtgeninin alanı en çok kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Şimdi ben biliyorum ki şurası alfa, burası alfaysa burası da alfa. İkisi de alfa arkadaşlar. Peki şuradaki alttaki alfa için tanjant alfa kaçtır? Hemen bulalım. Tanjant alfa karşı bölü komşu yani 6/8'dir. Yani 3/4'tür arkadaşlar. tanjant alfa'nın 3/4 olduğunu biliyorsak eğer buradaki tanjant alfa da 3/4 olmak zorunda. Peki şimdi ben şu A'nın apsisini A dersen Doğal olarak burası A birim olacaktır Ve doğal olarak BC de A birim olacaktır Ve sevgili arkadaşlar Şuraya da B derseniz eğer Şuradaki şu noktadan C'ye kadar olan kısmın uzununa da B derseniz Bakın tanjant alfa aslında bakarsanız B bölü A'ya eşit oluyor Peki ben bu B'yi A cinsinden yazabilir miyim? Tabii ki çünkü tanjant alfa 3 bölü 4'tü Aynı zamanda bu B bölü A'ymış. İçler dışlar çarpımından 3A eşittir 4B derseniz buradan sevgili arkadaşlarım B'nin 3A bölü 4 olması gerektiğini anlayabilirsiniz. Şimdi B'yi bulduk. Pekala. B dediğimiz yer burasıydı. Peki şu kısım ne uzunluğudur? 6-B değil midir? Burası da A'ydı. Peki ne istenmiş bizden? Alan en çok kaçtır? Peki alan fonksiyonumuz ne arkadaşlar şu an? A ile 6-B'nin çarpımı değil mi? Pekala. A'yı A, A diyebiliyoruz. 6'yı 6 diyebiliyoruz ama B'yi artık biz ne diyebiliyoruz? 3A bölü 4 diyebiliyoruz. O halde B gördüğümüz yere 3A bölü 4 yazacağız. A'yı içeri dağıtırsanız da 6A eksi 3A kare bölü 4'ü yakalarsınız. Bu bizim alan fonksiyonumuz. Ve bunun ben maksimum değerini bulabilmek için türevini alacağım. 6 eksi 6A bölü 4 eşittir 0. Türevini aldım. 0'a eşitliyorum. Bu da 6 eşittir 3A bölü 2 yapacaktır. 6 eşittir 3A bölü 2. Her iki tarafı 3'e böldünüz. 2 A'nın kaç olması gerekiyormuş? 4 olması gerekiyormuş. Eğer ki A 4 ise burası. Bakın A'nın 4 olması durumunda B 3 oluyor. B 3 ise arkadaşlarım 6 eksi de 3 oluyor. E burası 3. Burası 4. Bunun alanı kaçtır? Tabii ki 12'dir diyeceğiz. Cevabımız 12 birim kare olacak sevgili arkadaşlarım. Evet. Böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olduk. Dikkat ettiyseniz bütün gündelik hayattan verilen veyahut grafiklerin üzerinden verilen yorumları, matematiksel yorumları biz önce fonksiyon diline çeviriyoruz. Bir fonksiyon cinsinden yazıyoruz. Bu fonksiyon cinsinden yazarken de şuna dikkat ediyoruz. Tek değişkenli bir fonksiyon kullanmak gerekiyor. Dikkat ediysem burada A dedim, B dedim ama B'yi A cinsinden yazıp Bizden istenen alanı tamamen A cinsine getirdim. Daha sonrasında işte yine şurada bir tane Y demiştik hatırlarsan. Y'yi gittik bak 30-6A diye yazdık ve tamamen A üzerinden ilerledik. Gibi gibi şeyler yapacaksınız. Bunun haricinde de başka bir şeye dikkat etmenize gerek yok. Bu fonksiyonu yazdıktan sonra en büyük değerini en küçük değerini istediği takdirde de türevini alıp sıfıra eşitliyorsunuz. Maksimum minimum problemi olduğunda buradan anlıyorsunuz. En büyük kaçtır, en az kaçtır, en küçük kaçtır diye sorular bu şekilde sorulan sorulardır ve bu şekilde de çözümleri olacaktır. Başka da türlü zaten sevgili arkadaşlarım çözmeye kalkışmayın. Şey falan vardır hani böyle bir üçgenin içerisine çiz, çizilebilecek e, maksimum alanı dikdörtgen bir kare falan gibi özellikleri vermedim, vermeyeceğim. Çünkü arkadaşlarım ÖSYM bu tarz sorulardan kaçınıyor. Böyle şeyler sormuyor. Tamamen ezbere yönelik olduğu için. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım bu tarz olaylara Girmeyin gerek yok. Öğretmenleriniz anlatırsa da dinleyin, anlayın ve geçin arkadaşlar sorularını çözmeye. Soruları bu şekilde çözmeye de lüzum yok. Ee, sizin tek yapmanız gereken işte burada 10-11 tane soru çözdük ya. Bunun haricinde zaten sizi zorlayan öyle bir şey çıkmayacak sınavda da merak etmeyin. Evet sonraki videomuzda gençler sonraki videoda 125. örnekte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da. lütfen unutmayın.